Herkese merhaba canlar dostlar ben Cem Kervan bu hafta İsa'nın gelişine hazır olun adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum bir gün Ferisiler İsa'ya haktan gelen şahlık ne zaman gelecek diye sordular hani geçen hafta okudum ya bunu İsa onlara şöyle cevap verdi haktan gelen şahlık zahiri değil gözle görülür şekilde gelmez Bakın, haktan gelen şahlık burada ya da işte şurada diyemeyeceksiniz. Öyle bir şey değil işte. Çünkü haktan gelen şahlık içinizdedir diye cevap verdi. Sonra İsa taliplerine gün gelecek insan oğlunu tekrar görmeyi özleyeceksiniz. Fakat göremeyeceksiniz. İnsanlar size bakın insanoğlu şurada ya da işte burada diyecekler fakat çıkıp böyle konuşanların peşine takılmayın. Çünkü insanoğlunun dönüşü, kendi dönüşü, insanoğlunun dönüşü şimşeğin çakıp gökyüzünü bir anda boydan boya aydınlattığı gibi tüm çıplaklığıyla apaçık ve ortada olacaktır. Ancak... Önce insanoğlunun çok çile çekmesi ve bu nesil tarafından reddedilmesi gerek. İnsanoğlu dünyaya döndüğü zaman her şey Nuh Nebi'nin günlerindeki gibi olacak. O günlerde insanlar gaflet içinde ziyafetler, şölenler ve düğünlerde keyif çatıyorlardı. Ta Nuh'un gemiye bindiği ana kadar. Hemen arkasında Tufanoğlu... Tufan hepsini helak etti. İnsanoğlu dünyaya döndüğü zaman dünya Lut'un zamanındaki gibi olacak. İnsanlar günlük hayatlarını sürdürüyorlardı, yiyip içiyorlar, alıp satıyorlar, ekip biçiyorlar ve ev inşa edip duruyorlardı. Ta Lut Sodom'dan ayrıldığı günün gelip çattığı kadar. O gün gökten ateş ve kürküt yağdı. Hepsini Helak etti. Evet, ta insanoğlu dünyaya dönüp ortaya çıkacağı güne kadar her şey hep aynı, tas aynı hamam devam edecek. O gün gelip çatınca damda olan hemen kaçsın. Eşyalarını toplamak için aşağı inip evine girmesin bile. Aynı şekilde tarlada olan evine dönmesin. Lut'un karısını hatırlayın. Hani Lut'un karısı e, yani kaçarlarken evini özledi demek dönüp baktı ne oluyor diye taş kesildi, taş oldu. Ne yapıp yapıp illa canını koruma çabası içinde didinip duran onu kaybedecek. Oysa canını feda eden onu kurtaracaktır. O gece aynı yatakta olan iki eşten biri alınacak Diğeri geride bırakılacak. Birlikte buğday öğüten iki kadından biri alınacak. Diğeri geride bırakılacak. Talipleri İsa'ya, Sultanımız bunlar nerede olacak diye sordular. İsa, hani nerede akbabalar orada leş derler ya. Yani nerede akbabalar havada üşüşüyorsa, Oralarda daş vardır. Aynı şekilde ne zaman bu alametler baş gösterirse o zaman son yaklaştı demektir diye cevap verdi. Evet ve buna göre bir değiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Aşağı inmesin İsa'nın gelişine hazır olun Ramda olanlar aşağı inmesin İsa'nın gelişine hazır olun Aşağı inip evine girmesin İsa'nın gelişine hazır olun Aşağı inip evine girmesin bir sonun gelişine hazır olun Eşyalarını tutlayıp almasın Parlada olan evine gelmesin Eşyalarını toplayıp almasın Parlada olan evine gelmesin Lut'un karısını unutmayasın İnsanın gelişine hazır olun Tutun karısını unutmayasın Nisa'nın gelişine hazır olun Canını seven onu kaybedecek Canını veren onu kurtaracak Canını seven onu kaybedecek Canını veren onu kurtaracak Canını verenler geri alacak İsa'nın gelişine hazır olun Kanını verenler geri alacak İnsanın gelişine hazır olun Can yan yana ütür Buday Sadece birini alacak Hüday İki can yan yana ütür Buday Birini yanına alacak Hüday Kalan can medet ummazsın bey Hüday İsa'nın gelişine hazır olun Alım medet ett dum başın beyhude hisanın gelişine hazır olun Karı koca yataktalar Birisi alınır öteki kalır Kervanım karı koca yataktalar Birisi alınır öteki kalır Leşin oraya akbabalar gelir İsanın gelişine hazır olun Leşin oraya akbabalar gelir İsa'nın gelişine hazır olun. Evet, İsa'nın gelişine hazır olun. Şahımızın ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Her zaman hazır ve nazır olmak gerek. Onun hizmetinde olmak gerek. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın, arkadaşlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.